Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Döviz kurları ve altında önemli gelişmeler var. Güncel doğru bilgiler için kanalıma abone olup bildirim zilini tümü olarak açınız. Değerli dostlarım, videolara beğeni atmayı unutmayınız. Başta iş adamları ve zenginler olmak üzere, insanlar ellerine geçen Türk lirası ile neden dolar alıyorlar? Şişirilmiş borsada çok enteresan vakkalar yaşanıyor. Borsa İstanbul'dan yapılan ilginç bir açıklamada, bugün Royal Halıcılık Paylarının şirketin Perşembe günü yaptığı kamuoyu aydınlatma platformu duyurusuna istinaden geçici olarak işlemlere kapatıldığı kaydedildi. Durumu gittikçe kötüleşen şirketlerin sayısı hızla artarken, hisselerini borsada satışa çıkaran şirketlerde kat ve kat arttı. List yüz endeksi bu yıl %180, son bir haftada ise %7.38 yükseldi. En sert yükseliş ise, kamu bankaların öncülüğünde bankacılık endeksinde yaşandı. Bankacılık endeksi son bir haftada %16.76, yıllıkta ise %210 gibi oldukça yüksek bir oranda yükseldi. Ancak borsadaki yabancı yatırımcıların borsadan çıkışları devam ederek hızla artıyor. Yabancı takası, %29,60'a gerilerken, rekor kıran yılda, %30 gibi ciddi bir rakamda yabancılar azaldı, yabancıların çıkışı, borsada aşırı tedirginliğe yol açıyor. Değerli dostlarım, geri dönüşümü olmayan, hazin sona doğru, son sürat ilerliyoruz. 2023 yılında uygulanacak olan, asgari ücret zımbırtısı, 8500 TL oldu. Asgari ücretle ilgili Erdoğan'dan dikkat çeken ince ayrıntılı bir mesaj gözlerden kaçmadı. Bildiğiniz gibi gerçek enflasyon oranı %180 ve enflasyon önlenemeyecek şekilde hızla artmaya devam ediyor. Buna karşılık asgari ücret denen zımbırtıya yapılan zam oranı ise gerçek enflasyondan 125 baz düşük olarak %55 seviyesinden yapıldı. Erdoğan, yaptığı açıklamada gerekmesi halinde 2023 yılı içinde ara bir düzenleme ile zam yapılabileceğini ifade etti. Dostlarım, önümüzdeki yakın zamanda Türkiye'de devalüasyon olacağını artık herkes tahmin edebiliyor. Erdoğan'ın 2023 yılı içinde ara zam yapabiliriz demesinin tek sebebinin, merak etmeyin, devalüasyon olduğunda yıl içinde tekrardan zam yapacağım anlamını açıkça kavrayabiliyoruz. Lakin, devalüasyon olduğu zaman, maaşlara ne kadar zam yapılırsa yapılsın, Türk lirası, döviz kurları ve altın karşısında sürekli değer kaybedip, alım gücünü yitirerek vatandaşların belini kıracak. Altın, dün, Dove Trend, yani düşüş trendine geçmek üzereyken, altın fiyatlamalarında çok önemli konuma sahip olan Japonya'da, Manşet enflasyon, Kasım ayında %3,8'e çıkarken hükümet yetkililerinin yaptığı açıklamalarda Hazine Bakanı Çin'deki artan koronavirüs nedeniyle ölümlerin artması sebebiyle Japonya'nın herhangi bir ekonomik sıkıntıya girmeyeceğini belirterek altın stoklarını %4 arttırarak rezervlerin daha güçlendiğini söylemesinin ardından. Ayrıca Amerikan ekonomisinin güçlü kaldığına işaret eden verilerle perşembe günü %1.2'lik düşüşün ardından altın haftanın son işlem gününde tekrardan yükselerek yatay bir görünüm sundu. Önümüzdeki haftada çok önemli gelişme yaşanmaması durumunda düşüşler olmayacaktır. Döviz kurlarında özellikle Avrupa'da makro verilerin beklentiler dahilinde gelmesi piyasalara etki yapmazken, yanı sıra TCMB'nin sert baskılamaları sebebiyle de aşağı ve yukarı yönlü hareketlilik sınırlı kalıyor. Fakat dünya genelinde dolar talebi biraz canlansa da, zira uluslararası ticarette stagflasyon, ekonomik aktivite hacimleri beklenenden daha zayıf seyir içinde olduğu izlendi. Nedenleri ise yabancı piyasalarda Noel tatili modunun etkisinin ağır olduğu görüldü. Bu nedenle işlem yapan yatırımcı sayısı az, o yüzden döviz kurlarında veriler normal zamandaki hacminden daha sınırlı reaksiyon yaratıyor. Döviz kurlarında düşüşler olmayacak, gelecek hafta dolar alın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.